Ben Yavuz Senatolar. Gör bu YouTube kanalımıza ve Python video serimizin 9. videosuna hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda Python nesne tabanlı programlamayı öğrenmiştik. Nesne tabanlı programının ne olduğunu, Python'da nesne tabanlı programlama kavramını ve Python'da nesnelerimizi oluşturmadan bahsetmiştik. Yani kısacası bir önceki dersimizde nesne ve sınıf kavramını görmüştük. Bu videomuzda Python kapsülleme yani encapsulation ile beraberiz. Python kapsülleme nedir? Kapsülleme metotların ve variable'ların erişimlerini kısıtlamak anlamına geliyor. Biz metotlara veya variable'lara direkt erişim, erişime ve değiştirme kısıtlı özelliğini ekliyoruz. Peki bu, peki bunu niye yapıyoruz? Çünkü yazdığımız kodların değiştirilmemesi ya da değiştirdiğimiz değerlerin kontrollü olarak değiştirilmesi gerektiği için yani bu ileride değineceğiz burada. Ve tam bu durumda kapsülleme imdadımıza yetişiyor. Şimdi bir örnek ile pekiştirelim, gösterelim. Burada gördüğünüz gibi bir önceki videoya ait kodlar var. Bunları silelim. Evet, şimdi bir Python kurs diye bir sınıf oluşturuyoruz. Ve bu sınıfın içerisine Yavuz Sinan isim ve soy bir öğrenciye ve bunun sınav 1 ve sınav 2 verilerini atıyoruz ve bunu ekrana yazdırıyoruz. Bunu bir önceki videoda nasıl yapıldığını anlatmıştık. Şimdi bu çıktısına baktığımızda da onu da göstereyim. İsim su isim ve sınav 1 ve sınav 2'nin değerlerini veriyor. Şimdi burada şöyle bir hatamız, problemimiz var. Hata değil bir problem var. Bu öğrencinin bilgilerine dışarıdan ulaşabiliyoruz. Hatta değiştirebiliyoruz. Hemen onu da gösterelim. Evet bu şekilde değiştirebiliyoruz hemen göstereyim Evet gördüğünüz gibi ikisi de 30 30 Tabii de farklı yapalım Evet. şimdi göründüğü gibi öğrencinin kişisel bilgilerine ulaşılabiliyor ve değiştirebiliyoruz Peki bu kişinin bilgileri ne dışarıdan ulaşılmasını ve değiştirilmesini nasıl kısıtlayabiliriz şimdi kişinin Bilgilerini global olarak oluşturduğumuz için herkes tarafından erişilebilir durumdadır. Bunun için biz verilerimizi ve metotlarımızı özel olarak tanımlamamız gerekiyor. Nasıl yapıldığını hemen görelim. Şimdi basit bir işlem. Sadece oluşturduğumuz verinin önüne alttan tire yani hemen gösterelim. Şimdi bu sınav verilerimizin önüne şekilde iki adet alttan tere koyuyoruz. Aynı şekilde alttakini de, alttaki birimizin de önüne iki adet alttan teremizi koyduktan sonra çıktığımızda bakalım. Şimdi bir hata alacağız. Bir çalıştıralım. Hata almamızın nedeni bu. Silelim. Sınıfımızın içerisi dışarısından veriyor. Evet. Şimdi biz sınav bilgilerini özel yaptığımız için yani prive sınav bilgilerini ulaşılamadığından hata verdi. Artık bu değerlere yalnız bir sınıf içerisinde erişebiliriz. Peki diğer sınıflardan nasıl erişeceğiz? Yazıyı peki aynı işlevler, aynı işlemleri metotlar içerisinde yapabiliyor muyuz? Hemen bir örnekle gösterelim. Şimdi görmüş olduğunuz gibi sınav 1 ile sınav 2'nin şeyini sildim. Ekrana yazdırma komutunu. Şimdi yapacağımız şey bu öğrencinin ya da öğrencilerin aldığı dersleri görebiliyor olmak şimdi bunu yapacağız Böyle bunu göstererek yapalım kurs diye şey ekliyoruz buraya bir değişken ekliyoruz bu öğrencinin aldığı dersler bunun içerisine yazılacak bir sınıf oluşturuyoruz bu sınıfta da gördüğünüz gibi içine ekliyoruz kursun içine ekliyoruz şeyi şimdi bunu bu sınıfı çağıracağız Bu sınıfı çağırmayı da göstereyim bu Evet gördüğünüz gibi kurs diyoruz ve öğrencinin aldığı ders şeklinde çalıştırdığımızda yani çağırmadık ekrana yazdırmadık bu kursumuzu ekrana yazdırdığımızda gördüğünüz gibi öğrencinin aldığı derste de ekrana yazılıyor. Şimdi bu metodu da dışarıdan erişimi ve değiştirmeyi kısıtlayalım onun için bu ekleme kısmının buraya iki adet alttan tire eklediğimizde dışarıdan erişimi kısıtlamış oluyoruz çalıştırdığımızda bir çalıştıralım yine hata yine aynı benzer bir hata aldık at diye bir metodumuz olduğu halde dışarıdan erişim olmadığı için bu metodun başına alttan tere ekleyerek gerçekleştirdik bu dışarıdan erişimi erişemiyoruz şimdi aklımıza şu gelebilir sen benim Dışarıdan sınav 1 ve sınav 2 değişkenlerine erişimimi engelledin. Ben artık sınav 1 ve sınav 2 değişkenini hem oku okuyamıyorum hem de değiştiremiyorum. Ama en azından değeri okumak istiyorum. Değiştirmesem de olur dersek kapsüllenmiş verileri Dışarıdan erişim başlığına giriyor bu. Peki bunu nasıl yapacağız? Hemen hemen birçok programlama dilinde sıkla karşılaştığımız getir ve setter metotlarına benzer bir yapı ile yapacağız. O zaman deneyelim. Sınav bir diye bir yeni bir sınav, e, sınıf oluşturuyoruz. Ama başına get getiriyoruz. Yani sınav biri başına get getiriyoruz. Bunu çağırıyoruz. Kurs nokta bu sınavın get sınav sınıfımızı çağırıyoruz çalıştırdığımızda yine bu şeydeki hatayı verecek gizli olan sınav 1 bir, sınav 1'i göstermeyi gösterme komutunu anlattık yani şimdilik bunu kaldırırsak çalışacaktır gördüğünüz gibi bu şekilde, bu şekilde sınav 1 bilgisine erişmiş olduk bu arada get sınav 1 ismini ben oluşturdum başka bir isim verebilirsiniz bir yapı genel bir yapı olduğu için bu şekilde yazmanız kodlarınızın okunabilirliğini arttırabilir. Yani değişkenin başına get koyarsanız. Peki değişken özel olsa da ben hem erişmek hem de diğerini değiştirmek istiyorum diyelim. Yani az önce sadece getter metodunu eklemiştik şimdi de setter metodunu ekleyelim. Yine kopyalayıp yapıştırdım sadece. Get yerine Set'i getireceğiz. Tabii birkaç yerde daha değişiklik olacak. Parantezi içersimizse bir veri daha gelecek. Nilval. Return değerimiz olmayacak. Ve bu sınav birimiz de. ne varma eşit olacak. Hemen çıktımıza bakalım. Gördüğünüz gibi not bilgisi değişmedi çünkü biz eee set exam1 fonksiyonunu çağırmadık. Bu sınıfı çağırmadık. Hemen oluşturduğumuz fonksiyonu bu set exam1 fonksiyonu çağıralım. burada çağıralım register. register diyorum kurs Nokta. set sınav ve bunda sınav birimizdeki değer kaçtı 50 idi 45 ile değiştirelim ve çıktığımıza bakalım gördüğünüz gibi Değişti Bu şekilde fonksiyonumuzu çağırmış olduk Artık Private Değerleri Setter fonksiyonu ile değiştirebiliriz Peki direkt erişemiyorum ama setter metodu ile Değişkeni istediğim gibi değiştirebildim Neden getir ile Uğraşayım Neden private yapıp Setter metodu kullanmaya gerek duydum çünkü direkt eriştiği eriştiğimde herhangi bir kontrol yapmadan değişkenin değerini değiştirebilirdim ama bu şekilde setir fonksiyonu kullandığımda içerisine istediğim varasyonları koyabilirim örneğin sınav bir değerine direkt erişimine eksi yani negatif değerler verebilirken setter metodunda negatif değerler geldiğinde bunu direkt sınav 1 değerine eşitlemeden kullanıcıyı uyarabilirim Hatta fırlatabilirim hemen bir örnekle gösterelim fırlatmayı bir önceki derslerimizde yani bir önceki değil de daha önceki derslerimizde Python hata yakalama videosunda anlatmıştık setter fonksiyonu içerisine yazacağız Şimdi önce bir eğer yazalım çünkü bir Eksi değer yazarsa ya da sıfırdan büyük bir değer yazarsa hata vermesini istiyoruz Ve bu da eğer olacak Değerimiz neydi? NewVal Küçüktür sıfır Or Or ya da demektir Onu da verelim. NewVal'ımız 100'den büyükse 2.33 bir tak boşluğa girersek value error verecek. Onu da yapmak için raise ValueError Ne hatası versin? puan 0 yani 2 imiş. E yüzden Büyük Ol Olmamalı Bir hata versin ve e, Demin 45 vermiştik. 145 ile deneyelim. Evet gördüğünüz gibi Hatamızı verdi. Bu şekilde biz burada sınav puanını sıfırdan küçük ve 100'den büyük değer olma durumunu kontrol etmiş olduk. Ve burada videomuzun sonuna geliyoruz. Ve bu videomuzda Python kapsülleme dersi ile beraberdik. Python Vizut serimizin devamı için bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizlere kaliteli ve her telden videolar çekiyoruz. Bunun için bize destek verebilir ve bu desteği abone olarak gösterebilirsiniz. Ve son olarak video hakkında görüşlerinizi ve sorularınızı yorum kısmında belirtebilirsiniz. Hoşçakalın.